Ne ararsan lan bana? ben bir hükmeden ölenin sülalesini keserim. O Çakır'ın, o Tolat'ın bir tane adamı. Akrabası, soyu soku kalmayacak ulan! <gülüyor> ¡No, no, no yeter ya da başlar ne arasaba kadar şarjörde benim bildiğim kadan öleni sürenisini keserim o solaten bir tane adamı akrabası soyu sopu kaldı diyeceklar <gülüyor> esma sen de İstanbul'dan commencesat aç ah o sana sürecek bir tek şey az kadar kardeşlerinle akıbeti and Şarj önünde ben bir hükmeden ölenin sülalesini keserim! O Çakır'ın, o Polat'ın bir tane adamı! Akrabası, soyun soku kalmayacak ulan! <Gülüyor> Başlayan, gören filan. Dur içinde. Gel yapıştır. Ne arasan var burada? Şahsın da benimle ölenin sühalisini keserim. O çakırın, o kolasın bir tane adamı, akrabası, soyu sopu kalmayacak olan. <gülüyor> Seni ki o çakırın, o Polat'ın bir tane adamı. Akrabası. Soyu sopu kanlayacak lan. <gülüyor> İsmail, sen istem stanla konuşsa açıyor. Ah Sana söyleyecek bir tek şey var. Az kadar kal Başlasa başlasa, savaş başlar. Kim anlardan korkarsa Kellelerini bir alır Yavrumlar böyle asıl ki Beni korktuklarımda ölmek için yapmayacaklar <gülüyor> Yakaplarını nereden almışlar? Sur var Cerrah paşalar ne arasan var bu adamı? Şarjörün de ölenin sülalesini keserim! O Çakır'ın, o Polat'ın bir tane adamı! Akrabası, soyun sopu kalmayacak olan. <gülüyor> Ne ararsan var bana. Şarj önünde Merve'nin hükmeden ölenin sülalesini keserim. O Çakır'ın, o Polat'ın bir tane adamı, akrabası, soyun soku kalmayacak olan. <gülüyor> Ezmer, sefer İstanbul'a <gülüyor> yok kalmazsa Ahçov'un. Sana söyleyecek bir tek şey değil. Az kadar kardeşlerimle aynı. Şarjörün de ben bir ritmeden ölenin sülalesini keserim! O Çakır'ın, o Polat'ın bir tane adamı! Akrabası, soyun sopu kalmayacak ulan! <gülüyor>